youtube'da ya da teknolojioku.com adresinde takip ediyorsanız bizim uzun zamandır Oppo ürünlerini incelediğimizi biliyorsunuz. Birçok farklı Oppo ürünü inceledik. Özellikle kamera tarafında iddialı bir marka aynı zamanda Türkiye'de de faaliyetleri bulunan bir markaydı. Geçen sene Türkiye'ye giriş yapmıştı Türkiye pazarına diğer Çinli diğer telefon üreticileri gibi. Markanın farklı farklı Renault serisi vardı biliyorsunuz. Renault serisi de yine bizim incelediğimiz ürünler arasında yer alıyordu. Şimdi Fine serisi ise biraz daha e, gelişmiş özellikler içeren bir seri. Bu seri şimdi Türkiye'de satılmaya başlanıyor. Aile'nin iki farklı modeli var. Bir X2 modelimiz var, bir de X2 Pro var. Pro modeli anlayacağınız üzere X2'den biraz daha farklı özelliklere sahip. Özellikle kamera tarafında biraz daha iyi bazı fonksiyonları var. Ama X2 de yaban atılacak bir telefon değil. Donanım özellikleri olarak X2 Pro ile hemen hemen aynı özellikleri de sunduğunu belirtelim. Şimdi her zaman yaptığımız gibi genel bir görünümden bahsetmek istiyorum. Oppo Find X2 aslında Samsung'un başlattığı, Huawei'nin de devam ettirdiği böyle Kenarları hem sağ tarafta hem de sol tarafta kenarları kavisli bir ekran tasarımıyla geliyor. Bu kavisli ekranın kullanımı oldukça kolay. Bu Samsung modellerinde de bulunan bu yan yüzde bir böyle çeşitli kısa yollar atayabildiğiniz bir menü vardı. Bu üründe de bulunuyor. Burada çeşitli işte dosya yöneticinizi, hesap makinesi ya da ne kullanmak istiyorsanız o kısa yolları bu küçük Bölümü atayabiliyorsunuz. Normalde böyle küçük ince bir çizgi şeklinde görülüyor ekranda baktığınızda. Üzerine tıkladığınız zaman veya şöyle kenara doğru parmağınıza çektiğinizde açılmış oluyor. Böyle bir kullanımı var. Tasarımda baktığımızda ön kamera delik şeklinde tasarlanmış ve sol üst köşeye konumlandırılmış. Ekrandan parmağınıza dokunduğunuzda bu kamerayı hissedemiyorsunuz bu arada. Tamamıyla cam kaplamanın altında bulunuyor. Bunlar dışında baktığımızda ekranın hem üst hem alt kısmında çok fazla bir boşluk yok. Oldukça böyle hani full screen Tadını vermeye çalışan bir ekran bizleri karşılamış oluyor. Telefonun ön yüzünden baktığımızda sağ tarafında bir güç açma tuşu var. Bu arada hem sağ hem sol taraf oldukça ince tasarlanmış. Yani elinize böyle rahat oturuyor. İnce bir tasarıma sahip onu belirtmiş olayım. Bu sağ taraftaki güç tuşunun üzerinde yeşil bir renk bulunuyor. Buraya hani bastığımızda açma kapamayı anlatmak açısından muhtemelen böyle bir şey yapmışlar. Sol tarafa baktığımızda ise... Sadece ses açma kapama tuşları konumlandırılmış. Hem güç tuşu hem bu ses açma kapama tuşları oldukça kibar olduğunu söyleyeyim. İnce bir tasarıma sahip. Alt tarafa bakacak olursak Type-C bağlantımız var. Mikrofon ve aynı zamanda data aktarımı aynı zamanda şarj için kullanıyoruz bu Type-C'yi. Sim kart yuvamız var. Ve hemen mikrofon ve hoparlör deliklerinin bulunduğunu söyleyeyim. Üst tarafta ise bir şey kullanılmamış. Herhangi bir yuva vesaire yok. Arka tarafı çevirdiğimizde ise böyle... Metalik ve parlak bir his bizi karşılıyor onu söyleyeyim. Alt kısımda bulunan Oppo yıldızının böyle bir bant var. O bant yukarı kadar çıkıyor tasarımsal olarak baktığımızda ve daha parlak bir şekilde tasarlanmış. Arka yüz çok parlak değil yani mat da değil çok parlak da değil ama kendinize baktığınızda görebiliyorsunuz onu söylemiş olalım. Kameralar yerleştirilmiş üst tarafta üçlü bir kamera setimiz var onun detaylarına birazdan değineceğim. Hafif de bir çıkıntı yapıyor bu kameralar onu söylemiş olalım. Öte yandan kutu açılım videosunda söylemiştik, bir kılıf da çıkıyor kutusundan. Şöyle hemen göstermiş oldum Şeffaf, plastik ve yumuşak bir kılıf çıkıyor. İsterseniz bunu böyle takarak da kullanabiliyorsunuz. Bize gönderilen model siyah renkti. Kutudan bir kılıf çıkması iyi olmuş bence. Yani çok iyi bir kılıf mı? Değil ama en azından güvenlik açısından, telefonu koruma açısından çok işe yaradığını söyleyeyim. Eğer siz bunu beğenmiyorsanız farklı kılıflarda muhtemelen telefon piyasaya çıktığında da satışta olacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdi gelelim telefonun teknik özellikler tarafına. Teknik özelliklere baktığımızda da videonun başında da söylediğim gibi oldukça güçlü bir cep telefonu bizleri karşılıyor. Oppo Find X2'nin ekranı 6.7 inçlik 1440x3168 piksel amoled teknolojisi kullanılmış. Bu telefonun en önemli özelliklerinden bir tanesi 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekrana sahip olması. Özellikle böyle scroll yaptığınızda ya da oyunlarda çok daha akıcı oluyor 120 Hz ekran olması. Biliyorsunuz şimdi bu bilgisayar tarafında da ve monitörlerde de artık yavaş yavaş... Bu yüksek herzli frekans yenileme hızı yüksek monitörler tercih edilmeye başlandı. Paneller tercih edilmeye başlandı. Bu da kullanım zevkini bir parça arttırıyor. Özellikle de söylediğim gibi oyunlarda bu çok ciddi bir fark sağlıyor. Telefonun ekranının 800 nit parlaklıkta olduğunu Snapdragon 865 işlemci, Adreno 650 GPU, 12 GB RAM, 256 GB depolama gibi çok yüksek depolama ve RAM seçeneklerinin olduğunu söyleyeyim. Android 10 işletim sistemiyle geliyor cep telefonumuz. Color OS dediğimiz Oppo'nun geliştirdiği bir arayüzle yine karşımıza çıkıyor. Color OS 7.1 var bu cep telefonun üzerinde. Kamera tarafına gelecek olursak 48 megapiksellik bir ana kameramız var. Sony IMX586 sensörü bulunuyor burada. 13 megapiksellik bir telefotomuz bulunuyor. 5x hibrit 20x dijital zoom verebiliyor. 12 megapiksellikte de, bir de ultra geniş açı kameramız var bu üçlü kameranın. Görevi bu şekilde. 4K 60fps video kayıt yapabiliyor bu üçlü kameramız. Ön tarafta ise bizlere 32 megapiksellik delik şeklinde tasarlanmış bir kamera karşılığı. E, fiziksel özellikler tarafında anlatmıştım. Sol üst köşede bulunuyor bu kamera. Bu kamera ise Full HD 30fps video kayıt özelliği ile geliyor. Telefon diğer özelliklerinden de biraz bahsedeyim. Ekrandan parmak izi okuma özelliği bulunuyor. 4200 mAh'lik bir pil var. Kutusundan çıkan 65 wattlık, yanlış duymadınız 65 wattlık bir adaptörü var. Bu adaptörle beraber çok yüksek hızlı şarj ediyorsunuz. Oppo'nun iddiası şuydu arkadaşlar. 10 dakikada %40 şarj ederim. 38 dakikada da %100. Bunları pil tarafında size detaylıca anlatacağım. Bunları denedik. Çok daha iyi rakamlar bulduk. İpucunu vermiş olayım. Şimdi biraz Oppo telefonunun kullanım deneyiminden bahsetmek istiyorum. Şimdi biz bu telefonla yaklaşık olarak 5 gün kullandık. 5 gün boyunca bütün işlemlerimizi telefon üzerinden yaptık. Birincisi olarak şunu söyleyeyim. Bu kenarları yuvarlak ekran tasarımının Oppo'ya da gelmiş olması güzel olmuş. Ben beğendim. İnce, uzun ve premium bir tasarım bizleri karşılıyor. Arka yüzü böyle cam gibi böyle bir nasıl anlatayım? Sert bir metalik gibi pürüzsüz bir yüzey. Kullanım ve tutuş hissi güzel oluyor ama böyle bir zemine koyduğunuzda birazcık çizilme riskini açık olduğunu söyleyeyim. Özellikle bir de telefonun kamera tarafındaki çıkıntılar birazcık zorlayabilir diye düşünüyorum. Bu yüzden kılıfla kullanmanızı öneriyorum. Özellikle arka tarafı böyle koyduğunuzda bu konuya biraz dikkatli olmanızı öneririm. Bunun dışında daha önce bir Oppo telefon kullandıysanız güzel bir temiz bir arayüz sizleri karşılıyor. Kullanmadıysanız da alışmanız çok uzun sürmüyor arkadaşlar bu arada. Hızlı bir şekilde alışıyorsunuz. Zaten Android işte uygulaması vesairesi hepsi beraberinde geliyor. Enteresan bazı özellikleri var bu telefonun. Ne diyeceksiniz? Mesela Oppo Relax isimli bir uygulaması var. Bu uygulamayı açtığınızda size böyle müzikler çalıyor, sesler duyuruyor, dinlenme sesi var, çalışma sesi var. Konsantre olmanız gereken durumlarda sizlere böyle güzel müzikler, güzel sesler duyurarak işte orman sesi, su sesi gibi sizin daha ...konsantre bir çalışma ortamında veya dinlenme veya uyku. uyuyacaksınız. Uykudan önce size böyle rahatlatacak uygulama geliştirmişler. Çok da güzel. Böyle farklı farklı müzikler de indirebiliyorsunuz. Sesler de indirebiliyorsunuz. Benim hoşuma gitti. İlk defa bir cep telefonunda böyle bir şey gördüm. Mesela oyun alalım diye bir şey var. Burada oyunlarınızı görüyorsunuz. İşte rahatsız etme diyorsunuz beni ne bileyim. Belli başta özellikleri görebiliyorsunuz. Aramaları beklet, ne bileyim. Aramaları reddet, çağrıları başlıkları engelle gibi... Çeşitli hani bildirimleri kapat falan gibi özellikler de bulunuyor. Yani oyun alanına girdiğinizde burada hem pil durumunu görüyorsunuz, diğer özellikler de görebiliyorsunuz. Bu da güzel bir şey. Soğulup uygulaması var. Biliyorsunuz daha önceki Oppo modellerinde de vardı bu. Basitçe elinizdeki fotoğraflardan, çektiğiniz fotoğraflardan daha doğrusu kameranın, kendi galerisindeki fotoğraflardan ve videolardan çeşitli videolar oluşturmayı sağlıyor. Yazılar yazabiliyorsunuz, onlara müzik ekleyebiliyorsunuz. Hani şimdi herkes sonuçta Premiere'den anlamak zorunda değil veya profesyonel bir şey kullanmak zorunda değil. Cep telefonunuz üzerinden böyle basit bir şey yapacaksınız. Hızlı bir şekilde yapmanızı sağlıyor. Ben bu özelliğini de beğendiğimi söyleyeyim. ColorOS arayüzünün kullanımı da kolay. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Söylediğim gibi Oppo kullandıysanız daha önce zaten aynı arayüz geliyor. Kullanmadıysanız da alışmanız böyle 2-3 günü sürmez. Öyle söyleyeyim. Hızlı bir şekilde kullanmaya başlıyorsunuz. Peki 120 Hz olayı ne fark ediyor? Arkadaşlar bu ekran özellikle oyunlarda çok işe yarıyor. Yani çok daha akıcı, çok daha... Keskin, çok daha yumuşak görüntüler yani geçişlerden bahsediyorum yumuşaklık anlamında. Çok daha e, akışkan görüntüler elde etmiş oluyorsunuz. Ayrıca böyle ekranda scroll yaparken sayfalar bir sayfanın içinde yukarı aşağı giderken çok daha net görüntüler görüyorsunuz. Bu da göz sağlığınız için hem daha iyi hem de kullanım zevki anlamında size ciddi bir katkı sağlıyor. Onu da söylemiş olayım. 120 Hz olayı güzel olmuş. Yani bu donanım tarafı çok başarılı bir noktada ayarlamış Oppo. Bu arada az önce söyledim 12 GB RAM var. 12 GB bu arada şaka değil arkadaşlar. 12. Hani 6'ya alışmıştık. 4 falan eyvallah diyorduk. Ama hani 8 ve 12. Evet 12 GB RAM var. Çok da hani takılacak sıkıntı olacak bir durum yok. E zaten kullanılan işlemci Snapdragon 865 gibi şu anda en güçlü işlemcilerden bir tanesi Snapdragon'un. E bu da hani yağ gibi akıyor. Hani öyle söyleyeyim. Bu telefon amiral gemisi değil belki. Çünkü bir üstü daha var. Onun için amiral gemisi değil diyorum. Ama bu haliyle bile çok rahat bir amiral gemisi olmuş. Onu baştan söyleyeyim arkadaşlar. Kullanılan özellikleri, donanım özellikleri ekranının bu şeyi gayet başarılı olmuş. Pro modelinde 4 kamera var. Bunda 4 kamera bulunmuyor. 3 kamera bulunuyor ama bence bu bile gayet yeterli. Kullanım anlamında Performans anlamında, deneyim anlamında üst düzey bir cep telefonu var karşımızda. Gelişmiş donanım özellikleri var dedik ama kamerası nasıl diye belki merak ediyorsunuz. Üçlü bir kamera olduğunu söylemiştik. 48 megapiksellik Sony IMX586 sensörle desteklenen bir ana kameramız var. Buna 12 megapiksellik bir yine Sony IMX708 sensörü olan ultra geniş açı eşlik ediyor. Aynı zamanda 13 megapiksellik de bir telefotomuz var. Bu üçlü kamera çok ciddi bir performans sağlamış. Biliyorsunuz Oppo'nun kamera tarafı genelde çok iyiydi. Benim daha önce test ettiğim Renault, işte Reno 2 vesaire modellerine de bakmıştık bu kamera özelliklerini. Gerçekten de güzel kameraları vardı. Ben 5 gün boyunca açık havada, kapalı havada, işte ne bileyim gece, gündüz, kapalı mekanlarda şurada, burada video çekmeye çalıştım, fotoğraf çekmeye çalıştım ve elde ettiğim sonuçlarda şunu söyleyebilirim daha önceki Renault modellerindeki kamera yazılımının aynısı bir karşımıza çıkıyor onu söyleyeyim çok daha gelişmiş donanım özellikleri olduğu için aldığımız sonuçlar da iyi olmuş kamera tarafında bence alan derinliği kamerası olmaması iyi olmuş açıkçası ben ana kamerada alan derinliği çok gerekli görmüyorum çünkü yazılımsal olarak da yapılabiliyor burada ultra geniş açı zoom ve ana kamera bence en ideal üçlü bir set olduğunu düşünüyorum. Oppo da burada bunu yapmış, iyi de olmuş. Aldığımız sonuçları videonun içinde birazdan sizlere göstereceğiz. Hem video tarafında hem fotoğraf tarafında sonuçları göstereceğiz. Ayrıca daha detaylı fotoğraf örneklerinde açıklama kısmında vereceğimiz bir linkten de görebilirsiniz. Orada da bir sürü fotoğraf çektik. Onları da oradan takip edip görebilirsiniz. Ben fotoğraf tarafını çok beğendim. Yapay zeka desteği var size makinede destek oluyor. Şöyle mi çekmek istiyorsun, böyle mi çekmek istiyorsun diye. Video tarafından şunları söylemek istiyorum. 4K 60 fps e çekiyor dedik zaten. Güçlü bir donanım var. bunu çekmesi gerekiyor. Normal çekimler yap yaparken yani Ultra Steady diye bir özelliği var. Titreşimi engellemek için. Bunu kapattığınızda görüntülerden kameralar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Yani kayıt sırasında işte ultra geniş açı, normal açı, zoom gibi vesaire gibi kullanabiliyorsunuz. Ultra Steady özelliği açarsanız bunu kullanamıyorsunuz. Bir de Ultra Steady'nin Pro özelliği var. Yani şunu söyleyeyim, hem prosu da çok iyi, normali de çok iyi Ultra Stady'nin. Ultra Stady açtığınızda tamam kameraları değiştiremiyorsunuz kayıt sırasında ama muhteşem görüntüler çekiyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten de titreşimi sıfır. Ben bunu gece bile denedim. Sıfır titreşimli videolar çekiyorsunuz. Bu özellik çok beğendik. Onun örneklerinde koyacağız. E şimdi hatta ben anlatırken de koymayı planlıyorum. Orada da ultrastady açık, ultrastady kapalı şeklinde görüp siz de kendiniz karar verebilirsiniz. Çekim modlarında bir sürü çekim modu var bu arada. Onları da kullanabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Az önce de bahsettiğim gibi yapay zeka size zaten destekliyor. Yani... Çok rahat bir şekilde bir sürü efekt var, bir sürü eğlenceli, işte çeşitli kamera e efektleri, şunlar bunlar. Bir sürü böyle çeşitli farklı farklı seçenekleriniz bulunuyor. Yani kamerayla böyle uzun saatler oynayarak siz de çok güzel fotoğraflar, çok güzel videolar çekebiliyorsunuz. Şimdi gelin Oppo Find X2 ile çektiğimiz fotoğraf ve video örneklerine bir bakalım. Sonra incelememiz devam edecek. Herkese merhaba sevgili teknoloji öpe takipçileri. Bu videoyu... Oppo Find X2'nin ön kamerasını kullanarak kayıt ediyorum. Full HD 30fps video kayıt yapıyor. Yol kenarında bir yerde biraz gürültü geliyor olabilir. Şöyle göstereyim. Ee i̇şte Oppo Find X2'nin ön kamera video performansı da bu şekilde. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoyu Oppo Find X2'nin ana kamerasını kullanarak kayıt ediyorum. 4K 60fps video kayıt yapabiliyor. Bunu baştan beri etmiş olalım. Biraz gürültülü bir ortamda. Kapalı bir İstanbul Öğlen saatlerindeyim şu anda. Bu arada şunu hatırlatmakta fayda var. Bu telefonla video kayıt sırasında farklı kameralara geçiş yapabiliyorsunuz. Eğer ultra stery özelliğini açmadıysanız bunu da belirtmiş olalım. İşte Oppo Find X2'nin ana kamera performansı da bu şekilde. Ультра стади, модово tarafına şimdi videonun başında söyledik. Teknik özellikler tarafında 65 wattlık şöyle bir adaptörümüz var arkadaşlar. Bu adaptör valla neredeyse bununla beraber bir bilgisayar şarj edebilirsiniz öyle söyleyeyim. 65 watt gibi çok yüksek bir değerde Oppo'nun SuperVOOC 2.0 teknolojisini destekliyor. Zaten üzerinde de yazıyor SuperVOOC diye. Biz daha önce bunu incelemiştik. Hatırlayanlar vardır belki kanalımızı takip ediyorsunuz. Şimdi yukarıdan onu da çıkartırım. Oradan da SuperVOOC'un ne nasıl olduğunu, nasıl hızlı şarj ol ettiğini görebilirsiniz. Şimdi Oppo'nun iddiasına göre Find X2'deki bu teknoloji 10 dakikada %40, 38 dakikada da %100 şarj edebildiğini söylüyor telefonu. Ölçtük mü bunu? Ölçtük arkadaşlar. Sizin için hiçbir masraftan, emekten kaçınmadık. Oturduk, bunu ölçtük. Ne bulduk? Ben şimdi ekranda o değerleri göstereceğim. Buradan da söylemiş olayım. 5 dakikada %26 şarj oldu telefon. 10 dakikada %46 bu arada fark ettiyseniz Oppo'nun iddiasında 10 dakikada %40'tı. Biz daha da fazla bir değer bulduk. 25 dakikada %95 36 dakikada da %100 değerini bulduk. Yani Oppo'nun söylediğinden daha çabuk bir şekilde %100 şarja ulaştık. Oppo 38 dakika diyordu, biz 36 dakikada ulaştık. 10 dakikadaki şarjı da %40 söylemişti, biz %46'ya ulaştık. Tabii bunlar bilimsel ölçümler değil ama... Markanın verdiği rakamların daha da üstüne çıktığımızı söyleyelim. Zaman olarak daha çabuk şarj olduk. 2 dakika tabii çok büyük fark değil belki ama yine de önemli. Miktar olarak da 10 dakikada onlar 40 diyor biz 46 bulduk. Yani pil olayı çok iyi. Hızlı şarj olması çok iyi. 4200 mAh'lik pil olduğunu söylemiştik. Bu pille de çok rahat bir şekilde 1,5-2 günü geçiriyorsunuz. Tabii ki bu hani video izlerim ben çok fotoğraf çekerim çok işte film izlerim şu bu derseniz. Yarım günde de bitirebilirsiniz. O ayrı bir konu ama günlük kullanımda, normal bir kullanımdan bahsedersek iki günü rahatça görebileceğinizi söyleyebilirim. Pili olayını beğendik. Evet, anlattık anlattık ama hepinizin aklına şu soru vardır muhtemelen. Oppo Find X2'nin fiyatı kaç para? Barnum, dolar kuru, döviz artışı, vergiler falan derken telefon fiyatları aldı gitti. E, bu kadar yüksek bir donanım olduğu zaman da ne yazık ki fiyat çok uygun olamıyor. Ancak sunduğu donanım özelliklerinden baktığımızda etiket fiyatı olan 9.999 TL'nin ki 10.000 lira değil bu arada bu fiyatı hak ettiğini söyleyebiliriz. Ama fiyatlar yüksek. Çünkü böyle eleştiriler yapıyorsunuz bazen videoların altına 10.000 liraya makul mü diyorsun diye. Ama arkadaşlar ne yazık ki alım gücümüz açısından baktığımızda evet pahalı ama komponentlere, vergilere vesaire koyduğunuz zaman, döviz kurunda eklediğiniz zaman Artık fiyatlar en azından amiral gemisi modellerde ya da amiral gemisine yakın modellerde 10.000 TL'yi ve üstünü zorluyor. Toparlamak gerekirse Oppo Find X2 çok güzel bir amiral gemisi telefon olmuş. Pro'suna gerek var mı? Belli açılardan belli ihtiyaçları olanlar için belki gerek olabilir ama o ihtiyaçlarınız yoksa Pro'yu bile almaya gerek yok. Bu bile çok güzel bir telefon olmuş. Donanım özellikleri harika, sundukları harika ve Günün sonunda da baktığımızda Oppo oldukça üst düzey bir telefon üretmiş. Elbette fiyatı birazcık yüksek ama o yüksekliğin hakkını fazlasıyla verdiğini belirtelim. Oppo Find X2 ile ilgili sizin merak ettiğiniz bir şey varsa bu videonun altında bizlere yorum olarak sorun. Hepsini yanıtlayacağımızı söyleyelim. Youtube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal alara takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir çekte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.